Herkese selamlar. Bugün sizlere kısaca H1B profesyonel işçi vizesi ile PERM işyeri üzerinden green card başvurusu arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları anlatmak istiyorum. H1B vizesi ve işyeri üzerinden green card başvurusu sık sık birbirleriyle karıştırılan kavramlar. Aslında bir tanesi geçici işyeri üzerinden yapılan çalışma izni, öbürü uzun süreli green card veren yine işyeri üzerinden yapılan bir başvuru. Bunların ikisinin bir arada yapılması gerekmediği gibi ayrı ayrı yapılabilir ve aynı zamanda birisi yapılırken diğeri de yapılabilir. Dolayısıyla bazen konseptler konusunda bazen ne zaman başlanacağı ve nasıl devam edeceği konusunda ciddi kafa karışıklıkları olabiliyor. Bunları sizlerden gelen sorulardan da anlayabiliyorum. Dolayısıyla H1B konseptini ve iş yeri üzerinden Green Card konseptini birbirine benzer özellikleriyle ve farklı özellikleriyle sizin için özetlemeye çalışacağım. Öncelikle kısaca H-1B nedir? İş yeri üzerinden Green Card sponsorluğu yani kısaca PERM dediğimiz başvuru nedir? Bunun üzerinde duralım. H-1B bir iş yeri üzerinden yapılan profesyonel işçi vizesi başvurusudur. Bunun için bir sponsor gerekir, bir profesyonel iş gerekir, kota'ya tabi bir vizedir ve kabul edildiğinde 3 yıllık çalışmanızı veren bir vizedir. H1B ile ilgili çok daha fazla detay vermiyorum çünkü bugünkü videonun konusu bu değil. H1B ile alakalı yeterli bilgi sahibi olmayanların özellikle H1B videomu seyretmesini tavsiye ederim. Peki iş yeri üzerinden Green Card sponsorluğu yani kısaca PERM dediğimiz başvuru nedir? PERM başvurusu yine bir şirketin sponsorluğunda Green Card sahibi veyahut da Amerikan vatandaşı bulunamayan bir pozisyon için kişi için yapılan Green Card başvurusu demektir. PERM başvurusuyla ilgili de ayrıca bir videom var, onu mutlaka seyredin eğer konu hakkında detaylı bilgi sahibi olmak isterseniz. Çünkü H1B videosunu ve PERM videosunu seyretmeden eğer bu videoyu seyrederseniz bazı konular tam olarak anlaşılamayabilir. İsterseniz önce benzerlikler üzerinde duralım. Hem H1B vizesi hem de PERM başvurusu bir sponsor gerektiriyor. Bu sponsorun Amerika'da kurulu bir şirket olması lazım, sahiplerinin illa da Amerikalı olması gerekmiyor. Ama Amerikan şirketleri H1B için ve PERM için sponsor olabilirler. Hem H1B dosyalarında hem de Green Card dosyalarında bir maaş gereksinimi söz konusu. Çalışma Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu belli maaşlar var, belli iş kodları var. Şirketin bulunduğu coğrafi lokasyona göre, sizin çalışma yerinize göre ve yapacağınız işe göre bu maaşlar Çalışma Bakanlığı tarafından belirleniyor. H-1B dosyalarında ve Green Card dosyalarında bu maaşlara uygun seviyeler seçmeniz gerekiyor. Dolayısıyla hem H-1B dosyalarında hem de Perm dosyalarında Çalışma Bakanlığı'nın ciddi şekilde kanunlar, kurallar koyduğunu ve bunu uyguladığını görüyoruz. Hem H-1B dosyalarında hem Perm dosyalarında sponsor olan şirkette çalışma zorunluluğu var. H-1B dosyalarında sizin için sponsor olan şirkette çalışabiliyorsunuz. Başka şirketler size H1B için sponsor ettiğinde o şirketlere geçiş yapabilirsiniz. PERM başvurusu ise ileriye dönük bir iş vali olduğu için green card'ı aldığınızda o şirkette çalışma zorunluluğunuz var. Ancak green card sahibi olduğunuz için daha sonra iş değiştirmek istediğinizde green card sahibi olarak bu işi değiştirme şansınız var. Tekrar yeni bir sponsorla ihtiyacınız olmuyor. Hem H1B dosyaları hem de PERM dosyaları gerek Amerika içinde statü değişikliği şeklinde gerekse siz Türkiye'de beklerken konsolosluktan gidip vizelerinizi alacak şekilde yapılabilir. Mesela H1B dosyası için sponsor olan bir kişi Türkiye'de yaşıyor olabilir. Green Card için sponsor olan bir kişi Türkiye'de yaşıyor olabilir. Prosedürün sonunda gidip konsolosluktan vizelerini alabilirler. Veyahut da zaten Amerika içinde başka bir statüde bulunuyorlarsa, mesela öğrenci gibi, mesela E2 gibi, E1 gibi bir statüde bulunuyorlarsa, Amerika içinde statü değişikliği yaparak H1B almaları veya Green Card almaları mümkün olabilir. Burada küçük bir not. Genel itibariyle turist vizesi çok kısa süreli oturumlar verdiği için 6 ay veya uzatma alarak bir 6 ay daha süreler çok kısa olduğu için bu tip vizelerden, turist vizesinden, turist statüsünden H-1B'ye veyahut da Green Card'a bir geçiş genel itibariyle söz konusu değildir. Bu çok zor bir konsepttir. Dolayısıyla Amerika için de bu iş yapmak istiyorsanız biraz daha süresi uzun, kalıcı olan. Bir vizeye ihtiyacınız olacak. H1B ve PERM başvuruları bir arada yapılabileceği gibi ayrı ayrı zamanlarda da yapılabilir. Mesela bazı müvekkillerimiz bize geldiklerinde duruma göre önce PERM başvurusunu başlatıp akabinde vakti geldiğinde bir H1B başlatabiliyoruz. veya da H1B için doğru bir zamansa H1B başvurusunu başlatıp akabinde bir PERM dosyası başlatmak da mümkün olabilir. Çoğu zaman karıştırılan konulardan bir tanesi sanki PERM başvurusu yapabilmek için Önce H1B statüsünde olmak lazımmış gibi bir anlayış var. Bu doğru değil. Önce H1B sonra PERM olabileceği gibi. Tek başına PERM de olabilir. İlla önceden bir H1B statüsüne geçmek gerekmiyor. Konseptler arasındaki farkı bir kere daha hatırlatmak gerekirse H1B kota'ya tabi, kısa süreli ve hemen çalışmaya başlamak üzere yapılan bir başvurudur. PERM ise ileriye dönük. Green Card'ı aldığınızda o şirkette çalışmanızı gerektiren bir başvurudur. Dolayısıyla PERM yapmak için önce H1B yapmaya gerek yok. Veyahut da H1B yapmak için önce PERM yapmaya gerek yok. İkisi bir arada veya ayrı ayrı düşünülebilir. Bu tamamen şirketin durumu sizin durumunuzla ilgili yapılacak, detaylı bir stratejinin neticesinde karar verilebilecek bir konudur. Her iki konuda da tecrübeli bir göçmenlik avukatıyla çalışmanız gerekir. İsterseniz biraz da bu iki başvuru arasındaki farklılıklar üzerinde duralım. İki başvuru arasında en temel fark birinin kısa süreli bir başvuru olması, öbürünün ise uzun vadeli bir başvuru olması. Buna İngilizce'de temporary ve permanent deniyor. Temporary dediğimiz geçici. Mesela H1B dosyası geçici süreli alınan bir vizedir. Bir başvuru kabul edildiğinde 3 yıllık bir çalışma hakkı sağlar. Bir 3 yıl daha 6 yıl uzatılabilir. Değişik şirketlerde bu 6 yılı yeni başvurular yaparak kullanabilirsiniz. Ama netice itibariyle 6 yılda sınırlı olan bir vizedir H-1B vizesi. PERM başvurusu ise neticelendiğinde size green card veren yani Amerika'da sınırsız ve süresiz oturum hakkı veren bir başvurudur. Dolayısıyla en temel fark birinin kısa süreli, H1B'nin kısa süreli, PERM'ün ise uzun süreli bir çözüm sağlamasıdır. Bazen şirketler H1B ile çalıştırdıkları kişilere aynı zamanda Green Card başvurusu yapmak isteyebilirler. Bu durumda eğer H1B'sinin 5. yılı bitmeden önce kendisi için Green Card başvurusu yapılan bir kişi varsa, Green Card başvurusu devam ettiği sürece H1'ın birer yıllık periyotlar şeklinde 6 yılın ötesinde uzatılması imkanı da vardır. Dolayısıyla H1 her ne kadar 6 yılla sınırlı olsa da devam eden Green Card başvurusu bulunan kişilerde bu 6 yıllık süre birer yıllık periyotlarla uzatılabilir. Böylece H-1B sahipleri mağdur edilmemiş olur. H-1B ile PERM arasındaki başka önemli farklılıklardan bir tanesi de H-1B'nin profesyonel işçi vizesi olması, PERM başvurusunun ise ihtiyaç duyulan herhangi bir pozisyon için yapılabilmesidir. Biraz detay vermek gerekirse, üniversite derecesi gerektirmeyen bir iş üzerinden H-1B başvurusu yapılamaz. H-1B pozisyonu üniversite derecesi gerektiren bir İşler için yapılabiliyor üniversite derecesi gerektiren işler doktor mühendis pazarlama araştırmacısı finansal analiz gibi konular olabilir çok daha geniş bir listesi var üniversite derecesi gerektiren işlerin hatta çoğu zaman bu konu göçmenlik bürosuyla e, dosyayı gönderen şirket arasında tartışma konusu olabilir bu konuyla ilgili sorgulamalar gelebilir. Ama netice itibariyle üniversite derecesi gerektiren bir pozisyon olması gerekiyor. Mesela bir restorandaki bir aşçı için, bir komi için, yahut bir marketteki bir çalışan için H1B dosyası yapamıyorsunuz. Çünkü üniversite derecesi gerektirmediğini düşünüyor göçmenlik bürosu. CERN başvurularında ise kriter üniversite derecesi değil, o pozisyonu yapacak bir Amerikan vatandaşının veya Green Card sahibinin bulunamamasıdır. Dolayısıyla Vasıfsız işler dediğimiz işler üzerinden de Green Card başvurusu yapılabilir. Green Card başvurusunun yapılması için detaylı bir liste yoktur. Herhangi bir iş üzerinden Green Card başvurusu yapılabilir. Çünkü kriter Amerikan vatandaşı veya Green Card sahibinin bulunamamasıdır. Bu bizi başka bir temel farklılığa götürüyor. H1B dosyası gönderirken, H1B dosyası hazırlarken şirketin ilanlar vererek bir Amerikan vatandaşı, bir green card sahibi var mı bu pozisyonu yapmak için diye bakması, araştırması gerekmiyor. Oysaki Pern başvurularında önce başvuru yapmak isteyen şirketin piyasadaki iş gücünü bir test etmesi gerekiyor. Önce ilanlar vermesi gerekiyor. Green card sahibi var mı? Amerikan vatandaşı var mı? Onu araştırması gerekiyor. Eğer bu konuda herhangi bir geri dönüş olmazsa veya olsa bile aranan kriterlere kişi uymuyorsa o zaman Green Card başvurusu yapılabiliyor. H1B ile PERM arasındaki benzerlikleri anlatırken maaş konusunu Çalışma Bakanlığı'nın düzenlediğinden bahsetmiştim. Fakat bu konuda bir farklılık söz konusu şöyle ki H1B dosyalarını hazırlarken Çalışma Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu maaşlar arasından uygun olduğunu düşündüğümüz maaşı biz kendimiz seçeriz avukatlar olarak. Ve şirketle tabii bu konuyu mutlaka konuşarak, görüşerek, bir mutabakata vararak ve Çalışma Bakanlığı bunu onaylar. Fakat Green Card başvurularında yani PERM başvurularında ise bizim sunduğumuz bir formu göçmenlik bürosunun incelemesi ve onaylaması neticesinde ancak bu maaş belirlenir. Yani H1B'de maaşı kısmen Çalışma Bakanlığı belirlemiş olduğu standartlar çevresi, çerçevesinde bizim belirliyor olmamıza rağmen, Green Card dosyalarında maaşı Çalışma Bakanlığı belirler, bize maaş konusunda Çalışma Bakanlığı şu maaşı kullanacaksınız der. H1B ile Pörn başvurusu arasındaki temel farklılıklardan bir tanesi de H1B'ye hemen teklif edilen pozisyon, pörme ise ileriye dönük teklif edilen pozisyon muamelesinin yapılması. Kısacası H1B dosyası yapan bir şirketin başvuru yaptığı kişiye hemen ihtiyacı olduğunu anlatması, ispat etmesi gerekirken... PERM başvurusu yapan bir şirketin başvuru yaptığı kişiye green card'ı aldığı zaman ihtiyacı olduğunu ispat etmesi gerekir. H1B ile PERM arasındaki temel farklılıklardan bir tanesi de başvurunun zamanlaması ile ilgilidir. H1B profesyonel işçi vizesi Amerika'da en çok talep gören, en çok başvuru yapılan vize kategorisidir ve Amerika'da yıllık bir kotaya tabidir. Yılda 65.000 kişiye artı 20.000 tane Amerika'da master veya üstü eğitim görmüş kişiye yani toplam 85.000 kişiye verilen bir vizedir H1B vizesi. Dolayısıyla kotası vardır. Kotası Mart ayında registration dediğimiz kayıtla açılır. Seçilen dosyalar arasında Nisan'da çekiliş yapılıp daha sonra seçilen dosyaların göçmenlik bürosuna fail edilmesi, gönderilmesi istenir. Bu oldukça popüler bir vizedir. Her sene 100.000, bin, 200.000 bin, hatta geçen sene itibariyle 400.000 başvurunun arasından seçilen 85.000 başvurunun kabul edildiği bir programdır. Dolayısıyla H-1B kotasına girmenin garantisi yoktur. Ama yine de H-1B vizesine talep çok fazladır. PERM başvurusunda ise herhangi bir kota yoktur. İstenilen zamanda başlanılabilir. Yılın herhangi bir zamanı Green Card başvurusu için başlamak için uygun zamandır. Pörmde kota dediğimiz olay daha çok başvurunun üçüncü safasında vize numaralarıyla ilgili bir konudur ama Türk vatandaşlarına Türkiye Cumhuriyetlerinin ülkelerinin vatandaşlarını ilgilendiren bir konu değildir. Çoğu zaman Amerika'ya çok fazla göç veren Meksika gibi, Hindistan gibi, Filipinler gibi, Çin gibi ülkelerin kotaları çok hızlı bir şekilde dolup bekleme süreleri vardır. Bizim ülkelerimizde genel itibariyle kota ile ilgili herhangi bir sınırlama yoktur. H1B vizesi o vize başvurusunu yapan şirkete bağlı olan bir başvurudur. H1B ile olduğunuz zaman sadece o şirkette çalışabilirsiniz. Başka şirketler yeni H1B dosyaları göndererek sizi çalıştırabilir. Daha sonraki H1B dosyası fail eden şirketler koteya tabi olmadıkları için bu bir avantajdır. Dolayısıyla H1B ile sizi çalıştırmak isteyen şirketin her halükarda sizin için göçmenlik bürosuna yeni bir başvuru yapması gerekir. Pörm bu konuda biraz daha farklı. Evet Perm için bir sponsora ihtiyaç var. Pörm başvurusu başvuru neticelendiğinde kişinin o şirkette çalışmasını temin eder. Ama sonuç itibariyle kişi bu başvurudan green card almış olur. Green Card'ı aldıktan sonra, belli bir süre bu şirkette çalıştıktan sonra artık Green Card sahibi olan kişiler istedikleri yerde çalışmakta, istedikleri işi kabul etmekte özgürdürler ve bunun için yeni bir sponsorluğa ihtiyaçları yoktur. H1B ile PERM başvurusu arasındaki temel farklılıklardan bir tanesi de süreyle ilgili olan farktır. Bir H1B dosyasının kota'ya tabi olduğunu söylemiştim. Kota'dan çıktığınızı farz edersek bir H1B dosyasının sonuçlanması 15 günle 10-12 ay arasında sürebilir. Neden böylesine farklı bir tarih aralığı veriyorum? Çünkü eğer Premium Processing dediğimiz hızlandırma metodunu kullanırsanız fail edilen dosyaların, gönderilen dosyaların 15 gün içinde kabul edilmesi mümkün olabilir. Bu durumda dosyanız çok kısa sürmüş olur. Premium prosesin kullanılmayan durumlarda dosyaların 10-12 ay içinde sonuçlanması mümkündür. Dolayısıyla aşağı yukarı 15 günde bir 1 sene arasında H1B dosyasının sonuçlanması ve vizeyi alacak konuma gelmeniz mümkün olabilir. Perm başvuruları ise zaman açısından oldukça uzun sürelere tabidir. Bugün itibariyle bir perm başvurusunun Hazırlık safhasından Green Card alınana kadar geçen süresinin 2,5 sene ile 3,5 sene arasında olduğunu belirtmemiz gerekir. Bazen Green Card başvurularının süreleriyle ilgili spekülatif e, sürelerde duyuyorum. Mesela bir arkadaş başvurmuş 6 ayda almış, başka bir arkadaş 3 ayda almış, bir arkadaş 12 ayda almış gibi bazı süreler duyuyorum. Eğer rekorlardan bahsedecek olursak biz de bir gün rekorlarımızı anlatabiliriz ama bence burada rekorlardan ziyade genel itibariyle bir dosyaya başlarken müvekkile verilmesi gereken genel sürelerden bahsetmek gerekir. Dolayısıyla bir green card başvurusunun 2,5 sene ile 3,5 sene arasında süreceğini söylemek genel itibariyle doğru bir yaklaşımdır. Tabii ki istisnalar olabilir. Bundan daha kısa sürecek dosyalar olabilir. Bundan daha uzun sürecek dosyalar olabilir ama... Yola çıkmadan bunun ne kadar süreceğini bilmeniz mümkün değil. Dolayısıyla böyle bir zaman aralığını göz önünde bulundurarak dosyaya başlamanızda fayda var. Bugün sizlere kısaca H1B Profesyonel işçi Vizesi ve Perm Green Card Başvurusu arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğenebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer bu konuyla ilgili sorularınız varsa bana yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere cevap vermeye çalışırım. H1B veya PERM'le alakalı, sponsorlukla alakalı bir düşünceniz varsa bize direkt ulaşmanızı tavsiye ederim. Herkese iyi günler dilerim. Görüşmek üzere. <gülüyor>